Son gelen zamlar felaket. Geçinebiliyoruz mu? Daha zaten emekliyim ben. Çocuklar biraz yardım ediyor. Bazen onlar da etmiyor. Öyle düşe gidiyoruz. Zamlar geldi. Neler söylemek istersin? Ne, kim geldi? Zam, zam. Vallahi yetmiyor maaşlar. Emekli maaşlar. Vallahi biz emekliyiz. Yok Allah şükür. Maaşımızı alıyoruz. Yiyoruz, içiyoruz, geziyoruz. Peki zamlar sizi yormuyor mu? Yormuyor, yetiyor yani. Zor zamanları da olur ülkenin, iyi zamanları da olur. İnşallah bu günler de geçer. Düzelir, düzelir diye düşünüyoruz. Vallahi zor geçiniyorum. Yalandı değil ve evet, her şeye zam geldi. Ne yapacağız? IMF'ye teslim olacağız, IMF'ye satacağız kendimize. Yapacak bir şey var. Vallahi arkadaşım, bu zamlar emekli temelli bitirdi. Tamam, emekli diye bir şey yok. Bizi mezara gömecekler, canlı canlı. Zamlar hiç sonu, arkası öne kesilmedi ki. Sürekli geliyor zamlar, sıkıntıyı. Ülkemin haline olacak. Başımıza böyle hükümet olursa daha çok zamlar gelir. Peki geçinebiliyoruz mu? Ben emekliyim, zor geçiniyorum.